Merhabalar, diyeceksiniz ki bu krem meselesi nereden çıktı? Biliyorsunuz daha önce kuşburnu ile ilgili bir video yapmıştım. C vitamininden en zengin besinlerden bir tanesi. Tabi bu arada lahanayı da unutmayalım. Lahana da çok yüksek dozda C vitamini var. Daha sonra ardından kuşburnu ile ilgili yapılmış bir çalışma gözüme çarpmıştı. Orada da kazaya ve göz kırışıklıklarında kuşburnu kremi kullanılmıştı. O çalışmada kuşburnu kremini karşılık başka bir krem daha kullanılmıştı. Erkeklerde de kullanılan bir krem bu kırışıklıklar için. içindeki aktif madde ise astaxantin adlı bir madde. Astaxantin aslında bizim vitamin A'nın öncü moleküllerinden olan retinollerin içerisindeki bir madde. Bütün cilt kremlerine baktığınız zaman göreceksiniz ki C ve A vitamininden oldukça zenginler. Bu da ciltteki kırışıklıkların ve yaşlanmanın önlenmesi için gerekli olan maddeler. Ama basitçe A vitaminli, havuç, Kapak, ıspanak, maydanoz, kara hindiba ve hayvansal gıdalar hazır olarak vitamina, özellikle sakatat, karaciğer, süt ve süt ürünlerinden tüketebilirsiniz. Ama tercihimiz Tabii ki taze sebze ve meyveler olması gerekiyor. İsterseniz gelin şimdi bu merak ettiğim kullanılan kremlere bir bakalım. Oldukça ilginç rakamlar göreceksiniz. <Gülüyor> Evet sırayla başlayalım. Markaları çok bilmiyorum ama ilk sırada Kremdolmer var. İçerisinde ne var diyecek olursanız, Oculiptus var, ay çiçeği var, limon var, C ve E vitamininden zengin ve 60 mililitresi 440 dolar. Bu da 1 mililitresi 7.3 dolara geldiğini gösteriyor. Şimdi buradan yavaş yavaş yukarı çıkacağız tabi fiyat olarak. İkinci sırada ise Estée Lauder'in Ultra Diamond Transformative adlı bir kremi var. Güney Fransa'da üretilen siyah bir türüf türünden üretilmiş. Aynı zamanda 24 ayar altın ve Güney Çin denizinden gelen incilerle karıştırılmış. 50 mililitresi 495 dolar, yani 1 mililitresi 9.9 dolar ediyor. Üçüncü sırada ise Shantakil adlı bir biolifting krem var. İçinde bitkilerden özellikle elde edilen 10 milyon adet kök hücre olduğundan bahsediliyor. 50 mililitresi 495 dolar, yani bir mililitresi 9.9 dolara denk geliyor. E, Fransız cam yok onun için telaffuz için özür dilerim. Sislere bir de kremimiz. içerisinde maya, soya proteini, lavanta ve mercan kökü var. Yaşlanmaya karşı en etkili krem 50 mililitresi, 550 dolar yani 1 mililitresi, 11 dolara geliyor. Dördüncü kremimizse ise Babor. Babor üzerindeki si, yani deniz kelimesini görüyorsunuz. Okyanus suyundan yapılmış. Derin okyanus sularında bulunan Mikroorganizma ve aylıklardan yapılmış. 50 mililitresi 850 dolar, 1 mililitresi 17.2 dolara geliyor. Tabii bu daha bitmedi. Daha bağlı kremlerimiz de var. Hiç merak etmeyiniz. Bunlardan bir tanesi de Lancôme'un bir ürünü. Lancôme'un özellikle cildi gençleştirdiği ve koruduğu iddia edilen kremlerden bir tanesi. içerisinde siyah çaya var, beyaz bisket ot var, sandal ağacı karışımından elde edilmiş bir krem. 30 mililitresi ise 550 dolar, yani 1 mililitresi 18 dolara denk geliyor. Ve geldik şimdi en pahalı kremimize. Bakın şeklinden anlıyorsunuz, diamond yani elmas konulmuş simge olarak. Platinyum bir krem, içerisinde koloidal platinyum var ve bu kremin içeriği de cildi dış etkenlerden, özellikle de serbest oksijen radikallerinin hasarından koruyor. Peki fiyatı ne kadar? Sizin için 30 mililitresi, 890 dolar. Aksat ayağınız alışsın, dükkan sizin. 1 mililitresi ise 28 dolar ediyor. Bakın. Normal dolar kuru itibariyle 7.565 lira ama Türkiye satış fiyatı 9.720 lira. 250 TL indirim yapmışlar. Dediğim gibi ayağınız alışsın diye. Efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.